28 televizyona izleyenlere bir şifa kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Ee, yine sağlık konumuz, yine e, hepimizi ilgilendiren en temel organlarımızdan kalp sağlığı olacak. İnme ve pelç birlikte kalp sağlığımızı, kalp ve damar yollarını nasıl etkilediğini uzman doktor hocalarımızdan öğreneceğiz. Bugünkü konuğumuz Avrasya Hastanesi'nin önemli uzmanlarından, önemli ve alanında başarılı olan doktorumuz, kardiyoloji uzmanı doçent doktor Habib Çile olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Dersiz, çok teşekkür ederim. Hocam hemen konuya girelim. Ee, bildiğiniz üzere dünyada görülen e, ölüm nedenleri arasında ilk üç hastalıktan birisi kanser, diğeri kalp krizi ve e, üçüncüsü de felç ve inme. Bugün kalp sağlığıyla birlikte felç ve inme işleyeceğiz sizlerle. Öncelikle e, inme ve felç nedir hocam? İnme ve felç e, iki ayrı tabir gibi kullanılsa da temelde aynı. E, beynimizin belli bir bölgesinin fonksiyonlarını Çeşitli nedenlerle kaybetmesi sonucu bir takım uzuvlarımızı kullanamaz hale gelmemize biz inme diyoruz. Bu vücudun e, sol veya sağ tarafını tamamen tutan bir e, inme olabileceği gibi yüzün belli bir kısmını veya sadece konuşma fonksiyonunun e, iki şekliyle e, bazen konuşmayı ifade edememem, bazen de e, anlamsız konuşma şeklinde. Bozulması şeklinde olabilir. Bazen aslında gözdeki görme kaybı da inme anlamına gelebilir. Dolayısıyla çeşitli uzuvlarımızın fonksiyonlarını kaybettiği duruma biz inme diyoruz. Ama sebep olarak uzuvların kendisinden ziyade beyin de o uzuvları ilgilendiren bölümün genellikle de damarının tıkanması neticesinde fonksiyonunu yerine getirememesi neticesinde olur.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 Sık görülen bir örnek olduğu için tabii e, ifade ediyorum. Uyuşmalarla başlayan mı olacağım? Uyuşma e, sürecin bir parçası elbette. Bazen sadece uyuşma seviyesinde kalıp e, vücut bir şekilde e, inmeyi çeşitli e, korunma mekanizmalarını devreye sokarak durdurabilir. E, diyelim beyine bir pıhtı e, atması sonucu bu e, süreç başladı. Vücudun pıhtıyı eritme mekanizması devreye girer. Küçük bir pıhtıdır.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 Ee, i̇kinci yaygın sebep ise e, ilgili beyinde bir bölümü besleyen, ilgili damarın e, pıhtıyla veya başka bir şeyle tıkanması neticesinde olur. Sonuçta e, her halükarda beynin belli bir bölümü e, gerek damarı tıkandığı için gerekse e, kanama nedeniyle e, fonksiyonunu kaybeder. Dolayısıyla e, temel olarak iki çeşit inme sebebimiz var. Hemorajik ve iskemik inme. Bunların belirtileri, bunların nedenleri nelerdir hocam bu inme çeşitlerinin? Bunların sebepleri tabii çok geniş bir başlık. Öncelikle biz kardiyologlar olarak hemorajik veya iskemik inmelerin önemli bir kısmının temelinde kardiyolojik hastalıklar yattığını söyleyebilirim. Kalp damar hastalıkları yattığını söyleyebilirim. Bunları Genel çerçevesi ile anlatmak gerekirse, kardiyolojik sebepler içerisinde ritim bozuklukları önemli bir sebeptir. Kalpteki doğuştan gelen bir takım yapısal anomaliler, yani kalp delikleri diye ifade edebileceğim sebeplerden bir tanesidir. Şah damarımızda oluşmuş olan darlıkların beyne bir parçanın gitmesi sonucu, bir pıhtı parçasının gitmesi sonucu inmeye sebep olması söz konusu olabilir. Bunun dışında kalp kapağı değişmiş bir hastanın metal kapak takıldığında özellikle gerekli tedavileri uygun şekilde almaması neticesinde kalp, metal kalp kapağının üzerinde bir pıhtı yerleşmesi ve bu pıhtının bir şey sonucu yine bir iskemik inme çeşidi ortaya çıkabilir. Ee, onun dışında hemorajik inmede Elbette bizim e, yüksek tansiyon hastalarımızda uzun süre ihmal edilmiş yüksek tansiyon hastalarımızda e, 15-20 yıllık bir süreçte olabilir bu daha kısa bir süreçte olabilir ee, bir e, beyindeki bir damarın çatlaması neticesinde e, bir kanama Oluşması nedeniyle de inme gerçekleşebilir. Şimdi hastalarımız rahatsızlığına göre sizlere başvuruyorlar hocam. O evet. e, tetkikler nelerdir, testler müdür nasıl bir e, sonuca varıyorsunuz, nasıl bir teşhis koyuyorsunuz peki? Bu evet. adımdan da bahsedelim. Şimdi inme gerçekleştiği zaman e, yapılacak testler bir gruptur. İnmeyi önlemeye yönelik, inmeden kurmaya yönelik bizim yaptığımız testler e, bir başka gruptur. İnme e, gerçekleştiği zaman elbette birinci derecede nörologlar e, devreye girer. Ve nörologlar öncelikle bu hastalığın, bu inme e, durumunun e, iskemik mi yoksa hemorajik mi? Yani kanamaya mı bağlı yoksa bir e, damarın tıkanmasına mı bağlı olduğunu e, test etmek amacıyla öncelikle e, genellikle bir e, MR tetkiki e, yaparlar. Eğer e, bir kanama söz konusu değil ise... E, Acil ve ilk 3 saatte başvurmuşsa hasta, bu büyük ihtimalle zaten tedavi edilebilir bir inme olarak değerlendirilebilir. Ne şekilde tedavi edilir? Yakın zamana kadar aslında bizim ve daha doğrusu nörologların elindeki en önemli silah bir takım kansulandırıcılar idi. Erken başvurmuş bir hastaya erken dönemde hızlı bir şekilde kansulandırıcı tedaviyi başlar ve...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 Anjiyografi yöntemiyle kasıktan girerek ilgili damara bir şekilde ulaşıp oradaki pıhtıyı özel yöntemlerle dışarı alma şeklinde bir tedavi mümkün. Dediğim gibi bu son yıllarda, son 5-10 yılda yerleşmiş bir tedavi. Elbette Türkiye'nin her yerinde bu imkan vardır diyemeyiz. Bu hastanenizde uygulanan bir ee, uygulamak hocam. hayır.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 çok geniş bir alanı ilgilendiren bir damar tıkanmışsa o zaman ancak bu tedavi uygulanıyor. Bu tabii inme esnasında uygulanan bir tedavi. Yani inme gelişmiş hastada. Ama bizim hekimler olarak, kardiyologlar, nörologlar ve diğer branşların uzmanları olarak esas işimiz gelişmiş bir inmeyi tedavi etmekten çok elbette onları da tedavi edeceğiz. Ama esas işimiz ve başarımız... İnmenin engellenmesine yönelik. Yani ee, önceden müdahale ederek. Önceden engelleyici tedbirler alarak. Nedir bunlar? Evet. Ee, öncelikle hangi hastalarımız inme riskiyle karşı karşıya kalabilir? Bunları bir kere değerlendirmemiz lazım. Ee, genel başlıklarıyla e, anlatmak gerekirse, yüksek tansiyon hastaları bir inme adayıdır. Evet. Elbette iyi tedavi edilen, iyi takip edilen, iyi kontrol altına alınmış bir e, hipertansiyon hastasının inme geçirme olasılığı düşüktür. Bu bir, bilinen bir gerçek ama e, kontrolsüz hipertansiyon e, hastalarının e, önemli bir kısmının inme adayı olduğunu biliyoruz. Bir başka başlık e, ritim bozuklukları. Özellikle atrial fibrilasyon ve atrial flutter dediğimiz e, ritim bozuklukları kalbin belli bir bölgesinde, dolaşımın yetersiz olması neticesinde bir pıhtının oluşması ve bu pıhtının çeşitli durumlarda yerinden oynayarak beyni atması neticesinde görülen bir inme türüne neden olur. Ne yazık ki atrial fibrilasyon özellikle yaş ilerledikçe kalp hastalığı temelde bir kalp hastalığı olsun veya olmasın atrial fibrilasyon ve flattr 60'lı yaşlardan sonra sıklığı oldukça artan bir ritim bozukluğu çeşidi. Ve genellikle belli yaştan sonra şikayetler çok silik hale geldiği için hastalarımız atrial fibrilasyon tanısı alamayabiliyor. Hekime başvurmadığı takdirde. Oysa tanısını koymak son derece kolay. Bir EKG çekilmesi atrial fibrilasyon tanısı koymamız için yeterli. Bu hastaların e, tespiti halinde e, özellikle e, belirli risk faktörlerde taşıyorsa aşağı yukarı tamamına yakınına biz e, özel kan sulandırıcılar başlıyoruz ve e, kalpte o pıhtının oluşmasını baştan engelleyerek inmeden korunmalarını sağlıyoruz. Bu e, aslında bizim toplum sağlığı açısından inmeye yönelik e, vurabileceğimiz en büyük darbe atrial fibrilasyonun tanı ve tedavisini yerinde yapmak şeklinde olur. Çünkü sıklık olarak da yoğun gördüğümüz bir tür. Dahası atrial fibrilasyon veya flutter'dan kaynaklanan pıhtının büyüklüğü diğer sebeplere nazaran daha büyük olduğu için geçirilen inme de son derece ağır oluyor. Dolayısıyla hem sık görülmesi hem de çok daha ağır bir inme türüne sebep olması nedeniyle atrial fibrilasyonun tanısının ve tedavisinin zamanında yapılması çok önemli.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 kalbin ilgili damarını beslediği o bölgenin tamamının ölmesine izin vermiyoruz. Büyük oranda bu konuda başarılıyız. Evet belli bir miktar hasar oluyor kalpte ama balonlaşma daha az görülüyor. Balonlaşma daha çok tedaviye çok geç ulaşan hastalarımızda ne yazık ki oluyor. İhmal edilmiş hastalarda oluyor. O balonlaşmanın neticesinde balonlaşan bölgede kan dolaşımı zayıf olduğu için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 Bunlar elbette bir pıhtı atması mevcutsa bu inme türü her halükarda iskemik inme olarak adlandırılır. İskemik inmenin sebepleri olarak bunları temel olarak sayabiliriz. <gülüyor> Hemorajik inme için konuşacak olursak da demin söylediğim ihmal edilmiş bir yüksek tansiyon hastası. Bir de atrial fibrilasyon olsun, metal kapak takılmış kalp hastaları olsun...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 Farklı bir rahatsızlığa evet. da sebebiyet de verebilir evet. değil mi? Biz iskemik inmeden korunmak için bu ilaçları veriyoruz. Ama e, yüksek e, doz olması durumunda ya da dediğim gibi uygunsuz kullanım durumunda e, bu hastalar hemorajik inmeyle karşı karşıya kalabilir. E, onun için tabii, bilinçli ve dikkatli kullanılması gereken e, bir ilaç grubu e, bu bahsettiğimiz kansulandırıcılar.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 Net bir şekilde tedavi edilmediği takdirde inme geçirmiş bir hastanın tekrar inme geçirme olasılığı hiç inme geçirmemiş birine göre elbette daha yüksek. Bu olasılıklar var ama uygun şekilde tedavisini alan, ilaçlarını kullanan, inmenin nedenlerine yönelik yapayım. tedbirler alınmış bir hastada bu risk oldukça düşük. Hastanenizdeki tedavilerin başarı oranı nasıldır hocam? inme tedavisi inmenin önlenmesine yönelik tedavilerde oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Daha doğrusu mevcut ilgili branşların bu konudaki yetkinliği ve tedavideki etkinliği oldukça ileri düzeyde. Türkiye'de bu konuda yetişmiş çok sayıda meslektaşımız var. Üstelik sadece bir branşla ilgili de değil, dediğim gibi bu işi yapabilirsiniz. Girişimsel kardiyologlar, girişimsel radyologlar, girişimsel nörologlar artık daha yaygın bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla hastalarımıza ulaşabileceği merkez sayısı giderek artıyor. Başından beri söylediğim şey, inmenin geliştikten sonraki tedavisi elbette önemli. Ama daha önemli olan şey, daha geniş bir kitleyi ilgilendiren inmenin sebeplerini ortadan kaldırıp, İnmeye maruz kalabilecek hastaları önceden tespit ederek buna engel olmak, çeşitli tedbirler almak bu daha önemli. Çünkü 24 saatte veya bir yılda veya bir ayda inme geçiren hastaların sayısı sınırlıdır. Ama önümüzdeki bir yıl içerisinde inme geçirme ihtimali olan insanların sayısı son derece yoğundur. Çok geniş bir kitledir. Bunlara yönelik tedavi elbette ee, çok daha e, önem arz eder çok daha e, fazla insana e, faydamız dokunur İnmele, inme geçirmelerine engel olabiliriz eğer önleyici tedbirler alırsak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 Peki hastalar ne kadar sürede iyileşebiliyor? Demin yaptığınız uygulamadan sonra hemen hayatlarına dönebilir demiştiniz. Bunu farklı yerlerde tetiklediğinde, farklı bir hastalığa tetiklediğinde nasıl bir süreç izleyeceksiniz peki hocam? Şöyle, inme geçirmiş bir hastanın iyileşme süreci tabii inmenin şiddetine göre, ilgili damarın ne kadar bir geniş alanı beslediğine göre, bizim bu hastaya ne kadar erken müdahale ettiğimize göre değişir. Bizden ziyade tabii dediğim gibi nörologlar bu süreci takip eder. Genellikle ilaç tedavisi ile 3-4 günlük bir yatış süreci arkasından ne kadar sekel kaldı hastada, ne kadar fonksiyon kaybı var ona göre bir değerlendirme yapılıp bir fizik tedavi süreci takip eder bunu. Felç kaldığı sürece yine fizik tedaviye yönlendirilme evet, süreci evet, var. Yine sizler tedaviye, tarafından kontrol alınacak. Yine inmenin e, tekrarına yönelik tedaviler elbette verilir ama mevcut hasarın giderilmesine yönelik de elbette bir fizik tedavi sürecinin olması gerekiyor. Bu tabii geçirilmiş bir hasta için böyle. Az önce benim bahsettiğim şah damarının stentlenmesi veya ameliyatla tedavi edilmesinde ertesi gün veya bir sonraki gün evine gitmesi durumu elbette felç geçirmemiş hastalar için geçerli. Bizim yaptığımız tedavi hastanın yatmasına, uzun süre yatmasına neden olacak bir tedavi değil. Stentimizi takıyoruz, ertesi gün hastamızı taburcu ediyoruz. Ama felç geçirmişse hasta, felcin tedavi süreci ya da inmenin tedavi süreci bir nöroloğun takibinde dediğim gibi bir fizik tedaviyi de içeren bir rehabilitasyon sürecidir. Uzun soluklu bir tedavi evet, sürecine giriyor evet, hasta evet. burada. Peki hocam beslenmeyle alakalı ne diyeceksiniz? Kalp ve damar tıkanıklarıyla alakalı. Kalp ve damar hastalıkları tabii inmeden ayrı hastalıklar değil aslında. Az önce sebeplerimi söyledim. Yani bizim kalp hastalıklarımızın önemli bir kısmı inmenin nedeni. Dolayısıyla kalp hastalıklarına sebep olan beslenme tarzı ya da yaşam tarzı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 Yoğun şekilde yapıyor. Farkındalık yaratılıyor. Farkındalık yeterince oluşturuluyor. Hı -hı. Elbette Avrupa'nın oldukça gerisindeyiz bu konuda. Ama Amerika'nın da önündeyiz. Yani iyi tarafından bakarsak inşallah daha iyi noktaya geliriz toplum olarak. Sizler alanında uzman oldukça başarılı doktorlarsınız ki Avrasya Hastanesi bünyesindeki tüm doktorlarımız öyle. Sizlere nasıl ulaşacaklar? Hangi günlerde sizler hastanede oluyorsunuz? Buradan Seyircilerimiz de bilsinler hocam. Biz tabii normal ve sağ şartlarında sürekli hizmet veriyoruz. Bunun dışında az önce kalp krizinden bahsettik. Bir de inmeden bahsettik. Bu bu iki olay birbiriyle çok benzer. Dakikaların tabiri ise altın kıymetinde olduğu iki durum bunlar. Kesinlikle. İnme hastasının bir an önce girişimsel radyoloji ya da nöroloji ünitesine ulaşması ve ilgili damarın bir yolla bir uygun bir şekilde açılması. Kalp krizi geçiren bir hastanınsa acil bir şekilde girişimsel kardiyoloji merkezine bizim 365 gün 24 saat hizmet verdiğimiz ve bu konuda İstanbul'da da Türkiye'de de yine çok sayıda hastanenin bu şekilde hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Burada ya biraz durayım da sabah gideyim. Hafta sonu geçsin, bayram geçsin denilecek bir durum değil. Kesinlikle günleri, gerekiyor. Günleri değil dakikaları hesap etmemiz gereken bir süreç kalp krizi. Göğüs ağrısının başlamasından itibaren ilk bir saat içerisinde damarın açılması durumunda neredeyse hiçbir hasar almadan kalp krizi atlatılabiliyor. Böyle bir lüksümüz var ülke olarak. Bunu Bu imkanlara birçok ülkede sahip olunmadığını belirtmek lazım. Veya bundan 15-20 sene önce bu kadar e, yoğun bu işleri yapan merkezlerin olmadığını bilmek lazım. Dolayısıyla göğüs ağrısı başladığı andan itibaren e, hızlı bir şekilde bir e, öncelikle bir hastaneye, arkasından da anjiyografi ünitesi olan ve 365 gün 24 saat bu hizmeti sunan bir e, merkeze hastanın nakledilmesi çok önemli. E, damarımız açıldıktan sonra hastamız bir iki gün içinde taburcu olabilecekken gecikme halinde e, ayları bulan yoğun bakım süreci e, ve ne yazık ki tamamen iyileşme şansını kaybetmesi söz konusu olabilir hastamızın. Ama e, hızlı tedavi edilen bir hasta bir hafta sonra normal işinde gücünde hayatına devam ediyor olabilir. Yani iki olay arasında daha doğrusu iki senaryo arasında çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla e, burada çalışan e, İstanbul olsun, Anadolu'nun herhangi bir şehri olsun önemli bir ağ kurulmuş durumda kalp krizi geçiren hastaların hızlı bir şekilde bir anjiyografi merkezine ulaşması mümkün ve hastalarınız bu konuda bilinçli olmalıdır. Hocam biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Genel olarak bir toparlayacak, değerlendirecek olursak buradan izleyenlerimize birkaç cümle söyleyelim ve önlemlerini almaları hususunda da uzman doktorumuz olarak sizlere dinleyeceklerdir. Evet. Özetle ifade etmek gerekirse kalp damar hastalıkları ve inme bizim ülkemize gerek sağlık sistemimize gerekse bireylerin kendi özel hayatına oldukça ciddi zararlar veren iki hastalık grubu. Bunları önlemek, bunlara sebep olan hastalıkları ortadan kaldırmak veya tedavi etmek bizim elimizde. Bunlar gerçekleştiğinde uygun şekilde ve gecikmeden ilgili branşın hekimine başvurmak da çok önemli ve o da yine bizim elimizde. İnmeden korunmak önemli, inmeyi tedavi etmek önemli. Kalp hastalıklarından korunmak e, mümkün. Bizim e, sadece bu konuda toplum olarak e, bilinçli davranmamız ve bir takım e, belki yüzyıllar boyu yerleşmiş olan bir takım alışkanlıklarımızı terk etmemize bağlı. Bunun başında egzersiz ve beslenme e, düzenimiz e, bunların değişmesi lazım. Tabii ki bilinçli olarak ve kontrollü olarak. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ çok teşekkür güzel bilgiler için. verdiniz. Ee, hocama ulaşmak için de hafta içi mesai saatlerinde yerinde e, ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Evet sevgili değerli izleyenler bugünlükte de Şifa Kapısı programının sonuna geldik. Ee, kalp sağlığı, kalp ve damar sağlığını, inmeyi ve pelçu anlattı hocamız bize. Neler yapmamamız, neler yapmamız gerektiğini anlattı. Kesinlikle erken teşhisin yine hayat kurtardığını altını çizdi. Lütfen kendinize ertelemeyin, sağlıklı kalın, iyi günler diliyorum, iyi akşamlar. Music